Merhaba, hello. What's your name? Adım Nil. Merhaba. Nice to meet you. How old are you? 12 <laughs> yaşındayım. Sports and studies are often seen as incompatible or even opposite realities. You are a very good tennis player and you are very successful at school. And I want to know your secret. So, what is your experience in combining sports and your studies? Do you find it difficult? İlk başlarda zordu çünkü hani ikisini aynı anda götürmeye alışamıyorsunuz ama daha sonralarda bunu bir tempoya koyduğunuzda yani iyi bir tempoyla devam ettiğinizde e, tabii ki de e, daha iyi oluyor yani ikisine birlikte götürebiliyorsunuz götüre çünkü onun planını ayarladınız ve ona göre e, çalıştığınızda her şey çok rahat olacak. Tamam. Do you think sports uh, helps you in your studies? And if yes in which way? Tabii ki de yardımcı oluyor. Çünkü tenis bireysel bir spor olduğundan dolayı kendin karar ver vermek zorundasın ve bu çoğu zaman hayatımda kendi kararlarımı vermemde bana çok yardımcı oluyor. Bu hani çünkü hani bireysel olduğunda kendi karar vereceksin. Başka kimse sana karışamaz dışarıdan. Aynı zamanda hani burada bir sürü şeyi zamanında yapmayı ve hani kötü zamanlarda nasıl dik durabileceğimizi öğreniyoruz. O yüzden kesinlikle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Tamam. In your experience, uh, can sports promote learning? If yes, how? Tabii ki de e, çünkü az önce de dediğim gibi bir yani bir sürü şey öğrenmemize yardımcı oluyor ve teşvik edebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani hem sporu e, hem spor hem okulu e, birlikte götürmek geleceğimiz için bileğimizde bir altın bilezik olabilir. And last but not least, uh, what do you suggest to young people, maybe of your age? Are of time away from if they to ee, ilk başlarda zor gelecek ama kendinize bu planı doğru bir şekilde ve güzel bir şekilde çıkarırsanız her şey tıkırını oturacak ee, ve o zaman da e, sanki bir rutinizmiş gibi hep yapacaksınız yani planlamayı doğru yaparsanız hep e, bu işi yapabilirsiniz. Teşekkürler, thank you very much.